Start butonuna bastığımızda M1 motoru hemen çalışacaktır. M2 motoru ise butona bastıktan 5 saniye sonra çalışacaktır. Stop butonuna bastığımızda her iki motor hemen duracaktır. Start'a bastık M1 çalışacak. Start'ımızın adı ne? Input 0.0 0.0. <gülüyor> M1 çalışacağı M1 çıkış olarak adresine? Q0.0 Q0.0 5 saniye sonra çalışacak olan Q0.1 Q0.1 sonunda input 0.1 Burada bir zaman rölesi işlem var. İlk önce adım adım gidelim burada. Adım adım ilk senaryomuz ne? Start'a bastığımızda LED'in <gülüyor> çalışması. Yani input 0.0'a bastığında Q0.0'ı çalıştırayım. Kalıcı bir çalışma olduğu için set devresi yapmak daha mantıklı. Yani Q0.0'ı 1 bit olarak setli. Bu ilk adımı yaptım. İkinci adım ne? İkinci adım M2 motorunun 5 saniye sonra çalışması. 5 saniye gecikmeyi sağlayacağım ben? Zaman bölgesiyle sağlayacağım. Tamam mı? Nasıl bir zaman bölgesi olacak? Bakın 5 saniye gecikme isteniyor benden. Yani ilk 5 saniye bir şey yok. O 5 saniyenin bitiminde bir kontak hareketi isteniyor bende. O zaman burada kullanacağım zaman öresi ne? Ton zaman öresi. Tamam mı? Ton zaman öresinin yaptığı işlem neydi? Enerji verildiği anda zamanı saymaktı. Sayar sayar sayar e, ayarlanan süre sonunda işlem yapardı. Burada da kullanacağım zaman öresi bu. Peki, ton zaman öresi ne zaman çalışacak? İpul sıfır sıfıra bağlayalım. İpul sıfır bağladığımızda zaman ören çalışsın. Ama burada şöyle bir olay var, input 0,0'a devamlı basmıyorum. Geçici bir süre basıyorum, ondan sonra elimi çekiyorum. Yani eğer bir saniyeden önce elimi çekersem, saniye işlemi burada zaman ölse yapamayacak. O zaman zaman ölüsünde zaman neye başlayacak aslında? Q0.0'ı çalışmasıyla birlikte. Q0.0 çalıştığında zaman ölüm sayılır. Kullanacağım zaman ölüm nesi bir şeydi? Ton zaman ölüm. Esiri 200'e T37'den başlıyordum. T37'nin zaman sabiti neydi? 100 milisaniyeydi. Tamam mı? Gecikmem ne kadar? 5 saniye. 5 saniye. 5 saniye 5000 milisaniye yapar. Şehir neydi? Çarptanım 100'dü. O zaman 100'e böldüğüm zaman gireceğim değer 50. T37 e zaman bölemek. Şimdi ne oldu? Input 0.0'a bastım. Q0.0 setlerle çalışıyor. Elimi çeksem daha Q0.0 çalışmasını sürdürecek. Bu arada Q0.0 buradaki kontağı kapadığı Şimdi T-37 zaman veren 5 saniyeyi saymaya başladı. Peki 5 saniye sonunda ne yapmasını istiyorum ben bu zaman veresini? 5 saniye sonunda gidip Q0.1'e çıkış vermesini istiyorum. O zaman yine ben bu T-37'ni kontağını kullanacağım. T-37'yi 5 saniye sonunda neyi çalıştıracak? Q0.1'i bir çalışacak. Çalıştıracak. Setlememize gerek var mı? Eğer zaman ölen devamlı devrede kalacaksa setlememe gerek yok. Ne no, oldu? Q 00 çalıştı. Elini çektim çalışmasını sürdürüyor. 5 saniye saydı. 5 saniye sonunda bu konutan kapadı. Zaman ölesinin devreden çıkması için Q sıfır da devreden çıkması lazım. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olmayacak. O nedenle böyle setlememe gerek yok. Şimdi bu Stop butonu ile de durdurmak isteniyor. Stop butonu neydi? Input 0.1 miydi? Evet. Geldim. Durdurma dediğime göre setlediğim şeyi de setlemem lazım. Neyi setlemiştim? Q0.0'ı. Buraya bir de yazabilirsiniz, iki de yazabilirsiniz. 1 ile 2 arasında çok büyük bir fark olmayacak. 1 yazarsanız Q0.0'ı devre dışı bırakacak. Q0.0 devre dışı bırakınca burada bir açacak, anlatacak. Zaman devre dışı kalacak. T3S'ni buradaki kontağına atacak Q0.1 devre dışı kalacak. Tamam mı? Ama şurayı set yapmış olsaydınız hani az önce söyledik ya bu kısmı set yapmış olsaydınız bunu muhakkak iki kullanmanız gerekecekti. Niye iki kullanmam gerekecekti? Q0.0'ı resetletseydim, Q0.0 zaman ölçüsü devre dışı bıraksaydım, zaman ölçüsü buraya açsaydı set olduğu için Q0.1 durmayacak çalışmasını sürdürecekti. Çalışmasını sürdürdüğü için benim burada iki yazı hem sıfır sıfırı hem sıfırı bir resettetmem gerekecek. Tamam mı? Devre bu.